Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. İddia Tahmin Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine iki tane kupon hazırladım. Umarım dünkü gibi yine başarılı oluruz. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz 2.21 oranlık kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Gaziantep, Ankara Gücü ev sahibi bir buçuk üst dedik. Mas sonu bir oynayabilirsiniz dedik. Başarılı bir şekilde geldi. Tabii ben ev 1.5 üstünü aldım. Yine Jong PSV Go Ahead maçını ilk yarı 0.5 üst dedik. 1.30 orandan o da başarılı bir şekilde geldi. Ayrıca videomuzda paylaşmış olduğumuz diğer e, tahminlerimiz arkadaşlar. Konya Galatasaray maçına en çok ikinci yarı gol olur dedik. 1.90 orandan. Değerlendiren olduysa tebrik ediyorum. Yine Mansfield, Salford maçına ilk yarı sıfır buçuk üst dedik. 140 orandan. ve Solimors, Chesterfield maçına karşılıklı gol var dedik arkadaşlar. Bunlar başarılı bir şekilde geldi. Maç ki bir de kaldı. İki takımdan da gol bekliyoruz dedik. E, Yanılmadılar. Sağ olsunlar diyelim. Bugün yine iki tane güzel maçımız var. E, kuponumuz var. 4 tane maçımız var. 2 tane kuponumuz var. Hemen bunlara geçelim arkadaşlar. Kuponumuzun ilk maçı 2.98 oranlık kuponumuzun ilk maçı. Trabzonspor Göztepe saat 16'da başlayacak. Türkiye Süper Ligi'nden. Saat 16'da başlayacak maç. Bugün Trabzon'un kazanacağını düşünüyorum. Tabi ben farklı bir tercih aldım bu maç için. Son e, Göztepe'nin son 5-6 haftadır doğru düzgün bir skoru yok. Maç aldığı yok. Ha, oyuna katkısı yok. Bu yüzden ben bu maça Trabzonspor'un 1.5 üstüne aldım. Ev galibiyeti. Yani Dileyen ev galibiyeti ne alabilir Trabzonspor'un? Dileyen Trabzon'un 2 gol atarına girer. 1.70 orandan değerlendirebilirsiniz. İlk kuponumuzun ilk maçı bu şekilde. Kuponumuzun ikinci maçı arkadaşlar Lazio-Fiorentina maçı. Yine ev bir buçuk üst. Lazio'nun iki gol atarına girin derim. Yani benim tahminim o yönde. Siz farklı yorumlayabilirsiniz. Farklı oynayabilirsiniz. Bugün Lazio'nun iki gol atacağını düşünüyorum. Fiorentina'ya. Fiorentina çok kötü. Bir tek... Juventus'u yenmişti sanırım o da kırmızı karttan dolayı. Evet. dakika 18'de kırmızı kart. Bugün Lazio'nun 2 gol atacağını düşünüyorum ben Fiorentina'ya. Sizin de aklınıza yatıyorsa ilk kuponumuzu bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine 2.54 oranlık bir kuponumuz var arkadaşlar. Bunları farklı farklı da kombinleyebilirsiniz. Ya da dördünü de aynı kuponda oynayabilirsiniz. O zaman oranı mükemmel olur. Şöyle yaparsak. Dördünü oynarsak 7.76 oran yapıyor arkadaşlar. Fena oran sayılmıyor. Yani hatta çok güzel oran sayılıyor. Tabii önermiyorum ben. 2.54 oranlık kuponumuz arkadaşlar. Milan-Juventus maçına karşılıklı gol var aldım. Ve ikinci maçımız... Lille-Angers maçı. Ev 1.5 üst. Yani Lille'in 2 gol atacağını düşünüyorum bugün Angers'e. Saat 23'te başlayacak maç. Maçlarımızı bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Kuponlarımız bu şekilde... Videoları fazla uzun tutmamaya çalışacağım. Artık kazanma odaklı arkadaşlar kupon paylaşacağım. Hani 1.30, 1.40, 1.20 sizi tatmin ediyorsa o şekilde ben paylaşırım kuponlarımı. İnşallah bugün yanıtmaz. Yine bugün canlıda çok çok maç var. Bugün canlı grubumuzda e, inşallah güzel şeyler yakalarız yarınki videomda ya da bu gece belki hazırlarım video hazırlayabilirsem tekrar sizlere sunacağım. Bugün canlıda çok güzel maçlarımız var onları da sizlerle paylaşmayı düşünüyordum ama maalesef beğeni oranları çok az bu aralar. Çok sorun değil. Beğeniler olmasa da olur. Zaten 2-3 milyon izlenen videolara bile insanlar 2000-3000 beğeni atıyor. Biz bildiğimiz yoldan şaşmayacağız. Elimizden geldiğince insanlara yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün canlıda güzel maçlarımız var arkadaşlar. İnşallah... Girdiğimiz maçları sizlerle paylaşacağız yani. Kazandığımız kuponları. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Şimdiden herkese bol şans diliyorum. Bol kazançlar.